Gençler Birliği tabii yeni bir oluşum içerisine girdiği, belirli oyuncularını herhalde kaybetti. E tabii bir takım olma yolunda birazcık herhalde eksikleri ve onlarla ilgili bazı problemleri vardı. Onları çözdüğünde de herhalde o takviyelerle iyi bir takım olur. Çünkü Gençler Birliği köklü bir camia, belirlilikleri görmüş geçirmiş bir ekip. O nedenle her zaman Gençler Birliği zor bir rakiptir yani.